Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 5 Mart pazar günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Burası yeni mahalle. Yeni mahallede günaydın sokaktayız. Günaydın sokakta 22 numaralı binada oturan Reşit amcanın yanına geldik. Reşit amca Gölbaşı'lı 92 yaşında eğer yanlış bilmiyorsam yaşanan felakete rağmen Gölbaşı'nı bırakıp gitmeyen, Gölbaşı'nı terk etmeyen bir amcamız. Kendisi evinde. Ee, yakınları kendisini yol başından alıp başka bir yere götürmek istemesine rağmen Reşit amca doğduğum yeri bırakmam diyor. Gitmem diyor. Terk etmem diyor. Şöyle tutabiliriz. Reşit amcacım selam aleyküm. Geçmiş olsun Reşit amca. Şimdi şu böyle sesimi alsın diye önceliklerini öpeyim. Çok çok geçmiş olsun amca. Biliyorsun 6 Şubat'ta deprem meydana geldi ya iki tane. Bir tanesi sabahın saat 4.17'sinde oldu. Evet. Diğeri de öğleden sonra saat 1.30'da oldu. Sen deprem anında bu evdeydin galiba evet. değil mi? Evet. Peki ne oldu, nasıl oldu? Bize şimdi, bir anlatabilir misin? Biz yataktaydık. Yataktaydım. Aha. Uyuyordum. Bir, gürültü geldi. Evet. Gürültü gelir gelmez. Yani, hanım... Fırladı dışarı çıktı. Ben de çıkayım derken yere vurdu. Evet. Kalça kemiklerim Aha. şimdi ağrıyor. Hala devam ediyor. Hı hı. Sürünerek dışarı çıktım. Evet. Dışarı çıkınca ikinci bir deprem evet. zuhur etti. İkincide bütün binalar tamamıyla yıkıldı. ...gürültü, patertek... Evet. Ee, ...oldu. Sabaha karşı dışarıda kaldık. Ee, i̇çeri giremedik. Hı hı. Ee, sabahleyin... ...görevliler geldi. Eve baktılar. Ee, bir şey yok dediler. Hı hı. Devamlı işte... ...hanımı köye gönderdim. Hı hı. Ee, kardeşlerinin yanına. Ben de... Bakıcı tuttum, hı hı. bakıcı tuttum, kendime yemek yapıyor, getiriyor, hı hı. subayı yakıyor, evi temizliyor, hı hı. böyle bir devam ediyoruz bakalım. Evet, e, evinde herhangi bir sıkıntı oldu mu yok yok amca? Yok sıkıntı hiç yok, hayır. Aha. Peki amca senin yaşın tam olarak kaç biliyor e, musun? Benim yaşım şimdi 1930 doğumlu. 1930 doğumlusun. 33'ün içindeyim. Hı hı. Yani 33'ün beşinci ayına geldik. 1930 mu, 1933 mu? 30. 30 doğumlusun. 30 doğumlu. Hı hı. Yani 33 yaşın yani içindeyim. Yani 93 yaşın içindesin. 93 yaşındayım. Evet. Hamdolsun, yani Cenab-ı Hak korudu demek ki, Evet. ibadetimi eksiltmem, mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışırım. Ne güzel. Peki Reşit amca sen bildiğin kadarıyla yaşın gereği hiç geçmişte Gölbaşı'nda başka depremler olmuştu biliyorsun. Evet. O zamanlar da yine buradaydın değil mi? Buradaydım. Peki o zamanki depremle şimdiki bu olan deprem arasındaki fark ne sence? Çok farklı efendim çok farklı. Bir gürültü, bir patatı, bir evet. sinyal, bir Allah bildiğine devam etti gitti yani. Evet. Yarım saate kadar. Bir ses duyduk değil mi? Gürültüler evet. Evet. Öyleyse evet memleketi mahvetti. Ge ge geçen şeyler depremler zayıfadı. Evet. Köylerde birkaç ev yıkılıyadı. Başende falan. fakat Gölbaşında bir şey yoktu. Evet. Ama bu sefer sildi, süpürdü tamamıyla. Evet. Gölbaşını tarihten sildi. Hepimize çok geçmiş olsun amca. Sağ olun. Başımız efendim. sağ olsun. Teşekkürler, sağ olun. Peki amca, sen senden yaşı senden büyük olan tanıdığın var mı Gölbaşında? Hiç duyduğun, bildiğin Yok. var mı? Ben tanımıyorum. Kimse kalmadı. Peki sen bu yaşına rağmen neden burayı bırakıp gitmiyorsun daha güvenli bir yere? Ben burada doğdum, burada öleceğim. Anladım. Yani çok ısrar ettiler. Hı -hı. Çok çocuklar, yani komşular devlet, hı hı. hükümet, valisi, kaymakamı bizzat eve geldi. Ee, Hocam burada kalma. Yani çocukların yanına git. Başka iyi güzel bir şehre git. Hı hı. Yok beyefendi dedim. Benim zaten yaşadığı, yaşadığım yeter. Evet. Yaşatsam ne yaşarım? Ee, onun için ...ben burada doldum, burada da öleceğim. Cenabı Allah'a inancım tam... ...Allah'tan gelene ben ne diyebilirim? Evet. Oraya da geçsem, çocukların yanına da geçsem, mutlak öleceğim. Evet. Onu öleceğim veren evimde ölüyüm, toprağımda ölüyüm, evet. dostumun, ahbabamın içinde ölüyüm. Evet. Sonra budur dedim. Çocuklara da. Ama maalesef bu depremde genç olan dinç olan birçok insan gölbaşılı maalesef klimalı arabalarına bindiler Gitti, evet. geride kalan insanlara da yardım etmeden enkaz altında kalan insanlara da yardım etmeden kendi canları sağ diye bırakıp gittiler. İlerim. Maalesef. Doğduğunuz yerdesiniz. Allah'a kurban oluyum işte, de muyum ki. Allah'ım inşallah Hangi? size sağlıklı, sıhhatli, hiç kimseye muhtaç olmadan uzun ömürler versin amcacığım. Ama Benim sizin Allah için lazım yapabileceğim lazım. bir şey var Sağ mı? Olun. Teşekkür ederim. Doktor olsun, hastane olsun, götürüp getirebiliriz. Sağ olun yok teşekkür ederiz, Sağ olun. Allah Peki ihtiyaçlarınızı kim getirip götürüyor? Ben gidip gidiyorum, arabam var. Ha, var mı? Araba var. Araç evet. kullanabiliyor musunuz şu an? Kullanıyorum hala, devam ediyorum. Agar ne güzel. ...aynen insan gider gibi. Tamam. E, ağır bir şekilde devamlı da sağa sağı takip ediyorum. Evet. Yani kimse emniyet de elinden geldiği kadar destekliyor yani beni. Gördükleri zaman ehliyet sormuyor efendim. Arabanın şeyini sormuyor, şununu sormuyor, bunu sormuyor. Mesaulcular. Tamam. mu yani onlar dîdare ediyor. Size komşularınız da yardımcı oluyormuş. Başka çok, Mehmet Girişit olmak üzere korkun. ben senin önünde de onlara tabii teşekkür tabii etmek çok, istiyorum. Çok, çok Ama bize düşen bir şey olursa da biz de yine şey, e, yok, seve seve yapmak ederim. isteriz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ya, i̇şte Kıvrem oluyor. Evet. evet. Babası çok yardım oldu. Allah Sağ olsun. yani elinden geldiği kadar destekliyor, yana sora ide bulunuyor yapma hocam, etme hocam, eyleme hocam. Yahu, alim gözünü sövdüğüm, çavuşum, cenab Allah'a inandıktan sonra, cenab Allah nerede olsa ölümümü yerine getirecek. Evet. Öyleyse burada getirir, öyleyse dışarıda, yukarıda başka bir yerde getirir. Bu olacak, mutlak olacak. Evet. Allah'ın dediğine, İtirazımız yok dedi. Öyle o için işte ne bileyim bekliyoruz bakalım. Ay, i̇nşallah hayırlısı. Fakat çok arkadaşlarımız gitti. Evet. Öğretmen arkadaşlarımızdan kimse kalmadı. Siz öğretmen miydiniz amca göreviniz evet, neydi? Evet ilk öğretim müdürü, emeklisi. Ha, emekli ilk öğretim müdürüydünüz. Evet. Anladım. Evet. Tamam Reşit amcacım, hocam, amcam, dedem. Çok çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim ben. Eksik olma. Evet. Allah Sağlığına Allah duacıyım. Allah Arkadaşlar Adıyaman Gölbaşı ilçesindeydik. Yeni Mahalle, Günaydın Caddesi. No, 22. no 22'de Reşit amcanın, Reşit hocamızın misafiri olduk. Kendisini ziyaret ettik. Kendisi 93 yaşında ama yaşanan bu deprem olayına rağmen memleketimizi bırakmamış, gitmemiş, hala da bırakmak istemiyor, gitmiyor. Allah'ın sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu benim çünkü içime dert olmuştu depremin ilk gününden bugüne. Bazı insanlar, inanan insanlar için konuşuyorum. Kimisi eşini, dostunu, yakınını, çoluğunu, çocuğunu kaybederek imtihan oldu. Kimisi de depremden sağ kurtularak imtihan edildi. Sağ kurtuldu ama canının sağlığıyla beraber acaba şehri bırakıp gidecek miydi? Yoksa burada enkaz altında yardım bekleyen insanlara yardım mı edecekti? Maalesef çevremizde birçok insanın memleketi bırakıp gittiğine biz şahit olduk. Benim amacım Reşit amca gibi böyle memleketi bırakmayan, boş bırakmayan, yalnız bırakmayan insanlara yardım etmek isteyelim. E, Allah razı olsun. Bu tür insanları gösterip e, örnek teşkil etmesini sağlamaktı. Durum bu şekilde. E, memleketimizi bırakmayacağız inşallah. İnsanlarımızı bırakmayacağız. Yardıma muhtaç insanları bırakmayacağız. E, bizim imtihanımız da bu şekilde. E, bu imtihan doğrultusunda... Yardıma koşmaya devam edeceğiz inşallah. Burada da var şey bu fotoğraftakiler e, kim demiştin Reşit amca? Cüre bu fotoğraftakiler kim? Annem ile babam. Annenle baban. E, baba'nın doğum tarihi kaç Reşit amca? 1900 mu? Evet. Hacı Halil Öztürk. Evet. Ne yaparmış acaba? Ne işle meşgulmüş? Reçber. Çiftçi. Çiftçilik. Evet. Göl başında mı? Evet. Anladım. Peki ne zaman vefat ettiler? 1958 yılında mı vefat etti? Evet. Allah rahmet eylesin. Yağurum. Anneniz de? Allah razı olsun. 1967'de vefat etmiş. Evet. Allah rahmet eylesin. Allahım. Başka bir Buraya fotoğraf gösterecektim herhalde. Müsaadenle Reşit amca girelim. Bunlar da ailemiz. Evet. Bu sol baştan başlayalım istersen Reşit amca. Evet. Hangisi? Torunum. Evet. Torunum. Ailem eski ailem vefat etti. Aile fotoğrafı. Teyzeciğim Cumhur'un mektubu. Bu ne mektubu? Ee, şey bitkilerden bahçe yetiştiriyorum. Hı hı. Bahçe ve başarılar diyorum. Tarım orman şeyi dolayısıyla. Evet. Aha, Reşit amcam sağ olsun eksik olmasın bizi kapıya kadar uğurluyor. Maalesef 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında Gölbaşında da büyük yıkımlar olmuştu. Bu mahallede de bu şekilde yıkımlar oldu. Reşit amcamızın misafiriydik.